Gençler selamlar ben Sevmeyli Hoca Sevmeyli Hoca Matematik Kanalındasınız. Arkadaşlarım kaldığımız yerden kampımıza devam ediyoruz Bugün ikinci gündeyiz Birinci haftanın ikinci günü En büyük en küçük problemlerindeyiz sevgili arkadaşlarım En büyük ve en küçük değerler nasıl bulunur Neye göre kurallar düşünülmelidir Bunların her birini detaylı bir şekilde ele alacağız Hazırsanız arkadaşlarım dersimize başlayalım Şimdi sevgili Arkadaşlarım şöyle ders ekranımıza geçelim en büyük en küçük problemleri dedik burada bilmemiz gereken bazı anekdotlar var onları da bir dolduralım arkadaşlarım bakın şu sayfayı beraber İki basamaklı en küçük doğal sayı İki basamaklı olacak doğal sayı olduğu için pozitif olması gerektiğini biliyoruz en küçüğü nedir arkadaşlarım iki basamaklı sayıların 10'dur İki basamaklı en büyük doğal sayı yine doğal sayı yine pozitif olacak İki basamaklı dediği için üç basamaklıya geçmeden hemen önceki sayıya alacağız. O da 99'dur. İki basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı. Şimdi rakamları farklı olsun diyor ve en büyük doğal sayı sorulduğu için bu sefer 99 alamam çünkü rakamları farklı demiştik. Neyi alacağım? Tabii ki 98 alacağım. Üç basamaklı en küçük doğal sayı. İki basamaklı en küçük doğal sayı gibi hemen üç basamaklı ilk geçen sayımız ne? 100. Dolayısıyla 100'ü kabul edeceğiz. 3 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı Şimdi 100'ü alamam Rakamları farklı değil 101'i alamam yine rakamları farklı Değil ama 102'yi alırsam Rakamları farklı olmuş olur demek ki 3 basamaklı Rakamları farklı en küçük doğal sayımız 102 3 basamaklı En büyük doğal sayımız Tabii ki de 999'dur nasıl 2 basamaklı ee, En büyük doğal sayımız 99 ise 3 basamaklısa 999'dur 3 basamaklı Rakamları farklı en büyük doğal sayı da O halde 982 7'dir sevgili arkadaşlarım en büyük negatif tam sayı dendiği zaman tabi ki eksi 1 olduğunu bileceğiz çünkü e, biliyorsunuz ki sayı doğrusu üzerinde sağ tarafa doğru gidildikçe büyüdüğünü söylemiştik sayıların İki basamaklı en büyük negatif tam sayı ise tabii ki sevgili arkadaşlarım eksi 10'dur diyeceğiz peki iki basamaklı en küçük en küçük negatif tam sayı kaçtır o da eksi 99'dur rakamları farklı demiş olsaydı eksi 98 alırdık sevgili gençler. birinci örneğimizde başlayalım. İki basamaklı en büyük pozitif tek tam sayı. Şimdi iki basamaklı olacak. Tam sayı demiş. Büyük dediğine göre pozitif düşüneceğiz. Ve sevgili arkadaşlarım bize ne, ne demiş bir de? Bu da bu sayı tek olsun. Madem öyle rakamları farklı demediğine göre ben bunu 99 seçebilirim gönül rahatlığıyla. İle iki basamaklı, iki basamaklı en küçük, negatif, çift, tam sayı. Şimdi en küçük demiş, negatif demiş, çift demiş ve iki basamaklı. Neyi seçeceğiz o zaman? Eksi 98'i seçeceğiz doğru mu? Hem negatif hem iki basamaklı hem de çift arkadaşlarım. E, sayının toplamı kaçtır? İkisini toplarsanız arkadaşlarım tabii ki cevabın bir gelmesi gerektiğini göreceksiniz. Devam edelim ikinci örneğimizde. A ve B doğal sayılar. A artı B 14 ise B'nin en büyük değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlarım A artı B'nin ben 14 olduğunu biliyorum. Birazdan bir notumuz da gelecek. O hazırlık sorusu olarak düşünebilirsiniz. B'nin maksimum değeri soruluyor. Şimdi ben burada B'nin e, maksimum değerini bulmak istiyorsam A'yı küçük B'yi büyük seçmem gerekiyor. A'yı ne kadar küçük seçebilirim? Doğal sayı dediğine göre A'yı 0 seçerim daha küçük olsun diye ve B de daha büyük çıksın diye o halde sıfıra ne eklersen 14'edir. 14 tabii ki. Demek ki B'nin maksimum değeri sevgili arkadaşlarım kaçmış? 14'müş diyeceğiz güzel arkadaşlar. Şimdi 3. örneğimiz. Rakamları farklı 3 basamaklı farklı iki tam sayının farkı bakın, farklı iki tam sayının farkı en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi rakamları farklı olacağına göre 3 basamaklı olacaksa bir de Farklı iki tam sayının farkı en az kaçtır diye soruluyor ya O zaman sevgili arkadaşlar bunu şöyle düşünebilirsiniz hemen Rakamları da farklı göre Bir tanesini gidersiniz örnek veriyorum 987 seçersiniz Ki En büyüğünü seçtim ama en büyüğünü seçmek zorunda değilsiniz bu soruda Bir diğeri içinde Rakamları farklı olacak yine 980. Şimdi iki sayı da birbirinden farklı olacağına göre 3 basamaklı farklı iki tam sayı demiş 986 seçmek zorundayız. Bundan bunu çıkarırsanız bir kalacağını zaten görürsünüz. Peki maksimum kaçtır bunların farkı? Maksimumunu sorduğuna göre ben pozitiflerin tabiki bu pozitif tarafta en büyüğünü, negatif tarafta da en küçüğünü seçerim çünkü tam sayı demiş. Dolayısıyla negatifleri düşünmek zorundayım Eksi 987 diyeceğim Bundan bunu çıkaracağız Bundan bunu çıkarmak demek Aslına bakarsanız ikisi de eksi olduğu için bakın bunda bunu toplamak demektir 7 7 daha 14 14'ün 4'ü 8 8 16 Elde var 1 17 Elde var 1 hala 9 9 18 Bir tane daha ekleyeceğiz 1974 bizim cevabımız olacak Sevgili arkadaşlar Evet not kısmına geçiyoruz Toplamları sabit İki gerçek sayının çarpımının en büyük değeri için ve en küçük değeri için neler yapılmalıdır bakın toplamları sabit örnek veriyorum a artı b sabit bir sayıya eşit ben a çarpı b'nin maksimum ve minimum değerlerini arıyorsam eğer maksimum değerini bulabilmek için sayılar birbirine yakın seçilmelidir sayılar olabildiğince yakın seçilecek sevgili arkadaşlarım en küçük değeri içinde sayılar olabildiğince birbirinden uzak seçilmeli sevgili yanlışlar şimdi a ile b birer reel sayı olmak üzere a artı b 5 olduğuna göre a kere b'nin en büyük değeri sorulmuş bakın a artı b'nin bize 5 olması gerektiği söylenmiş ve ben sayıları birbirine yakın seçeceğim nasıl yani hocam 2 ile 3 gibi mi ki zaten başka da yakın yok değil mi aslında var 3 ile 2 mi 3 artı 2 mi? Yok değil. Daha yakını var. Neden biliyor musunuz? Çünkü reel sayı demiş arkadaşlar. Reel sayı dediğine göre sen küsuratlı sayılarda seçebilirsin. Ve o halde ben a'yı 2,5 seçerim. B'yi de 2,5 seçerim. Böylelikle a artı b yine bana 5'i vermiş olur. Olabildiğince yakın seçecektik ya. Aynısını seçmek serbest sonuçta. Demek ki a 2,5 ise a çarpı b sormuş ya 2,5 ile 2.5 çarpacağız. Ya da sen 2,5 yerine 5 bölü 2'yi kullanırsın. 5 bölü 2 çarpı 5 bölü 2 biliyorsun. Bunlar zaten ayrı ayrı 2.5'a eşit. Çarparsanız cevabınız 25 bölü 4 gelir arkadaşlarım. A çarpı B'nin en büyük değeri maksimum değeri 25 bölü 4'tür deriz sevgili arkadaşlarım. Devam edelim örnek 5'te. Bakın A sayısını bize 5 eksi x olarak vermiş. B sayısını da arkadaşlarım. X artı 7 olarak vermiş. Şimdi bize a çarpı b'nin en büyük değeri soruluyor ya. Siz tutun arkadaşlar şu ikisini bir taraf tarafa bir toplayın bakalım. Ne gelir biliyor musunuz? Eksi x ile artı x birbirini götürür. 5 7 daha kaç yapar? 12 yapar. Demek ki a artı b x'ten bağımsız olarak her daim 12 eşit oluyormuş. Yani x ne olursa olsun a ile b'nin toplamı 12'ymiş imiş. E çok güzel. X ne olursa olsun A ile B'nin toplamı 12 ise ve benden yine bu A ile B'nin çarpımının hop nesi sorulmuş? Maksimum değeri sorulduğuna göre ben yine bu sayıları birbirine yakın seçeceğim. Yani A'yı 6, B'yi 6 seçmem gerekiyor ki 6 çarpı 6'dan 36 bizim maksimum değerimiz olarak karşımıza çıksın. Evet 6. örneğim için bir sonraki sayfama geçtim. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçe varmış arkadaşlar. Dikdörtgenimizi çizdik. Bu bahçenin çevresinin 80 metre olduğu dile getirilmiş. Bu bahçenin alanı maksimum kaç metre karedir diye sormuş. Şimdi çevresi 80 ise yarı çevre. Bakın yarı çevre. Nedir? Tabii ki 40'tır. Yarı çevre 40 ben şuraya x dediğim takdirde burası ne olacaktır arkadaşlarım? 40 eksi x olacaktır. Bakın burası da x böylelikle. Burası da 40 eksi x Hepsini toplarsanız zaten 80 olduğunda görürsünüz Tamam Bu bahçenin alanından bahsetmiş Şimdi bahçemizin alanı Şununla şunun çarpımı değil mi X ile 40 eksi x'in Çarpımının Maksimum değeri sorulmuş Hemen şöyle işaretleyelim ve bunun Maksimum değerinin sorulduğunu düşünelim Peki güzel arkadaşım Sen bu x de 40 eksi x'in Toplamının ne yaptığından haberin var mı? Ben bunları toplarsam 40 yapıyor arkadaşlar. Yani bize sorulan şunla şunun çarpımı. Hatta gelin buna şöyle deyin. Bu A olsun bu da B olsun. A ile B'nin toplamının ben 40 olduğunu görüyorum. Bana da A ile B'nin çarpımının maksimum değeri soruluyormuş gibi düşüneceksin sen. O halde ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? A ile B'yi birbirine yakın seçeceğiz. E bunların toplamları 40 ise ve yakın seçmem gerekiyorsa... Bunu 20, bunu da 20 seçerim. Bize demek ki 20 ile 20'nin çarpımı soruluyor. 20 çarpı 20 ne yapar? 400 yapar. Demek ki bizim bu bahçemizin alanı maksimum 400 metrekare olabilir sevgili gençler. Devam ediyorum 7. örnekte. Bir kenarının tamamı diğer kenarının yarısı duvar ile örülmüş kalan kısmı da telle çevrelenmiş dikdörtgen bir bahçe yapılmaktadır. Dikdörtgen bahçemizi çizdim. Bu bahçeyi çizdikten sonra bir kenarının tamamının duvarla örüldüğünü Başka bir kenarının ise yarısının duvarla örüldüğünü görüyoruz sevgili arkadaşlar. O halde ben şuradaki örülmüş duvarın uzunluğuna A diyeyim Şurada örülmüş duvarın uzunluğuna B diyeyim Burası bunun yarısı ise burası da B'dir Demek ki bunun karşı tarafı 2B A'nın karşısı da doğal olarak A'dır diyeceğiz Ve sevgili gençler Kalan kısımlar telle çevrildiğine göre bakın şu kısımlar telmiş. 100 metre telle çevrilecek bahçe diyor. O zaman işler basit bak. A artı B burada var. 2 b de burada var. 3B eşittir neymiş? 100 metreymiş. Tamam. Bu cepte. Bunun alanı maksimum kaçtır diye soruluyor. Yani alan olarak A ile 2B'yi çarparsınız. A çarpı 2B'nin nesi soruluyor arkadaşlarım? En büyük değeri yani maksimum değeri soruluyor. Peki ne yapmamız lazım yine bizim? Buradaki a ile buradaki b'yi yine birbirine yakın seçmemiz gerekiyor. E şimdi bizim elimizde şöyle bir ifade var. Şu ifade var arkadaşlar. Ben bu ifadeyi şuraya çektim. Ben bunları yakın seçeceksem şuradaki katsayılar benim için önemli bak. Bunun katsayısı 1, bunun katsayısı 3. 1 ile 3'ün toplamı 4. Hemen yüzü yüzü 4'e bölüyorsun. 100'ü 4'e böl tam bölünüyorsa ki 25 tam bölünüyor. Demek ki o zaman ben ne yapacağım? A'yı 25 seçeceğim. B'yi de 25 seçeceğim. Böylelikle 25 artı 3 kere 25 100 yapar. Demek ki bunları yakın seçeceğiz demiştik ya bak. Olabildiğince yakın oldu zaten. İkisi birbirinin aynısı oldu. 25 çarpı 2 çarpı 25 sorulmuş bize. Ki 50 kere 25 kaç yapar? 1000 250 yapar sevgili arkadaşlarım Bizim de zaten bu Bahçemizin alanının maksimum değeri 1250'dir cevabını Verebiliriz Bir notumuz var Az önce toplamları sabit olan sayıların Çarpımlarının maksimum veya minimum değerlerinin bulunabilmesi için Neler yapmamız gerektiğini öğrendik Şimdi ise Çarpımları sabit iki doğal sayının Toplamının, toplamının En küçük olabilmesi için Sevgili arkadaşlar şimdi çarpımları sabit. Bakın örnek veriyorum. A ile B'nin çarpımı o. Peki ben A ile B'nin toplamının toplamının en küçük değerini bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? Sayıları sayıları yakın seçmem gerekiyor. Tamam. E o zaman en büyük değerini bulmak için işte o zaman da uzak seçmemiz gerekiyor. Bunun da notunu köşeye alabilirsin. Örnek veriyorum. Burada A kere B 10sa A artı B'nin maksimum değeri, şimdi birbirine yakın seçeceğiz ya. Bunu 2, bunu 5 seçersek arkadaşlar doğal sayı demiştik. 2 ve 5 seçersek gayet yakın olmuş olur. Demek ki A ile B'nin e, toplamının maksimum değeri 7 olacaktır deriz. Sevgili. Pardon en küçük değeri 7 olacak deriz. Minimum yazın arkadaşlarım. En küçük değeri 7. Peki maksimum değeri nedir A ile B'nin toplamının? Maksimum değeri şimdi ne seçeceğiz uzak seçeceğiz Yani 1 çarpı 10 gibi Toplarsanız ne gelir 1 ile 10'u 11 gelir Aynı şeyi a, a kere 5'tir 27 için yapalım A artı b'nin En küçük değeri için ne yapmamız gerekiyordu Ne yapmamız gerekiyordu Yakın seçmemiz gerekiyordu A kere b 27 ise ve ben bunları yakın seçeceksem 3 ile 9'u seçebilirim 3 kere 9 27 yapar çünkü Toplarsanız 3 artı 9'dan minimum değeri 12 gelir A artı B'nin maksimum değerini bulmak istiyorsam ki bunlar doğal sayıydı unutmayın. 1 kere 27'yi seçerim ve 1 artı 27 de bana neyi verir? 28'i verir. Bakın minimum değeri 12 maksimum değeri 28 çıktı. X çarpı Y 35 ve X çarpı Y 90 için şunu ben yapayım sana. X kere Y 35 ise X artı Y'nin maksimum değeri sevgili gençler. Ne olacaktır maksimum değeri? Şu kısımda yakın seçeceğiz dedik ya. 5 kere 7 bakın. 5 ile 7'nin çarpımı 35 toplarsanız. 12 burası maksimum değil. Minimum değer arkadaşlarım. Minimum değer. X ile Y'nin toplamının maksimum değeri içinde sayıları birbirine uzak seçeceğiz. Ki bir kere 35'i seçersiniz. 1 ile 35'in toplamı da bize neyi verir? 36'yı verir. Şu Şunun için X çarpıya eşittir 90 için bu sana ödev olsun. Bunun minimum değerinin. 19 olduğunu maksimum değerinin de 91 olması gerektiğini ben sana söyleyeyim sen de bunları bulmaya çalış tamam evet sevgili gençler devam ediyorum 8. örneğimle 8. örnekte x ve y doğal sayısı için x çarpı y 36 olduğuna göre 2x artı x y artı 2y ifadesinin en küçük değeri kaçtır diye sorulmuş şimdi bakın şuradaki gençler 2 de 2y'yi gelin bir araya getirelim. 2x artı 2y artı bir de xy'miz var ki buradaki xy'nin ben zaten ne olması gerektiğini biliyorum. Bunun cevabı 36'ymış zaten. E şunları da 2 parantezine alırsanız 2 parantezinde x artı y artı bir de neyimiz var? 36'mız var. İşte sevgili arkadaşlarım bunun ne değeri soruluyor? En küçük yani minimum değeri soruluyor diyeceğiz. Pekala. Ben bunun en küçük değerini bulabilmek adına Şuradaki x artı y var ya Bunu da tabii ki en küçük seçmem gerekiyor Minimum seçmem gerekiyor Artık soru şuna döndü x çarpı y'yi bize vermiş teşekkür ediyoruz 36 x artı y'nin en küçük değeri lazım demiştik e madem öyle ben en küçük değeri bulabilmek için bunların birbirine yakın seçilmesi gerektiğini biliyorum ki bu da 6 çarpı 6 ile mümkün demek ki x artı y'nin en küçük değeri 6 artı 6'dan kaçmış 12'ymiş o halde getirip yerine yazacağım 2 kere 12 artı 36 bize cevabı verir 2 kere 12 24'tür Artı ben bunun üzerine 36 eklersem doğru cevabın 60 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla tabii ki söyleyebilirim. Dokuzuncu örneğe doğru geçtim. Kenar uzunlukları tam sayı ve alanı da 30 birim kare olan bir halının çevresi en az kaç birim karedir? Şimdi bir halı düşünüyoruz. Pekala kenar uzunluklarının tam sayı olduğunu ve alanının da 30 birim kare olduğunu biliyoruz. Yani ben şuraya A birim buraya B birim dersem alanı neymiş? A çarpı b. Eşittir 30'muş arkadaşlarım. Bu halının çevresinden bahsediyor. Bu halının çevresi A ve A'dan 2A, B ve B'den 2B var. Yani 2A artı 2B'nin sevgili arkadaşlarım bizden en küçük değeri isteniyor. Peki ben bunu iki parantezinde A artı B diye yazsam ve bunun en küçük değeri isteniyorsa bana A artı B'nin en küçük değeri lazım desem olmaz mı? Bence gayet güzel olur. Artık elimizde de sadece şu kalmış olur. A kere B 30 ise A artı B'nin en küçük değeri kaçtır? Yine birbirine yakın seçmemiz gereken iki sayı lazım bize. 5 ve 6 gibi. 5 kere 6 30. O halde sevgili arkadaşlarım bu 5 bu 6 ise 5 artı 6 11'den 2 çarpı 11 eşittir 22 yapar. Bizim halımızın çevresi en az. Umarım anlaşılmıştır. 10. örneğimiz. ABC birer tam sayı. A kere B 18 ve A C 20 olarak bize verilmiş olduğuna göre A artı B artı C toplamının en büyük değeri soruluyor bize. Şimdi öncelikle şöyle düşünüyorsunuz. Burada ortak olan bazı ifadeler var. A'lar gibi. Tamam. A'lar ortakken sevgili arkadaşlarım. Bakın A kere B 18 ve A C 20 ya. Bizden istenen ne peki? A artı B artı C'nin en büyük değeri. O zaman A ile B'yi ve A ile C'yi birbirini uzak seçmem gerekiyor ki ortak olanlara en küçük dersem yani 1 dersem B'yi 18 ve C'yi 20 bularaktan A artı B artı C'yi de maksimum yapmış olurum. Yani ben burada A'yı kaç seçtim? 1 artı B'yi kaç seçtim? 18 ve C'yi kaç seçtim arkadaşlar? 20 seçtim. Bunların toplamı olan 39 bize zaten maksimum değeri verir. Diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tamam. Örnek 11 için bir diğer sayfadayız. ABC birer tam sayı. Bakın tam sayı yazdığı zaman aklımıza ikne gelmesi gerekiyordu? İlk konu anlatımında, dünkü konu anlatımında söylemiştim. Negatif sayılar gelecek. Tam sayı dendiği zaman aklına da negatif gelsin. A kere B 18 ve A kere C de 24'müş. Yine burada neler var bakın. Hop ortak olan sayılar var. İkisi de A A artı B artı C'nin bu sefer nesi soruluyor arkadaşlarım? En küçük değeri soruluyor. En küçük. E tamam. En küçük, az önce en büyük değeri soruluyorsa birbirine uzak seçtiysek. Şimdi de en küçük değeri sorulduğuna göre birbirine yakın mı seçeceğiz? Hayır. Çünkü bu sefer negatifler var. Negatif olunca bütün kurallar matematikte tersine çevriliyor diyebiliriz. O halde, o halde. Ben A'yı giderim. Eksi 1 seçerim. Bunu da eksi 1 seçerim. Böylelikle B'yi... 18 ve C'yi de 24 seçme durumuna kalırım ki A'yı ne seçtik 1 artı B'yi ne seçtim 18 ve C'yi ne seçtim arkadaşlarım 24. Şimdi ben eğer bunları toplarsam eksi 1, eksi 18 ve eksi 24'ü çok küçük bir sayı bulurum Neden Çünkü b'yi ve C'yi otomatikman bayağı bir küçük seçmiş oldum. O halde bunları toplayalım arkadaşlar. -18'de eksi-24'ün toplamı eksi- 42 yapar. E 1 daha eklerse üzerine doğru cevap 43 olacaktır deriz. Cevabımız buymuş. sevgili gençler. 12 sorumuz 12 soruda bize diyor ki ABC bir'er. Doğal sayı demiş arkadaşlarım. tamam. Ve bu doğal sayılarda A ile B'nin farkı 7 A'dan C'ye çıkınca da 4 kalmış. Buna göre A artı B artı C'nin en küçük değeri soruluyor bize. Yani olabildiğince bunu da küçük seçeceğim. Bunu da küçük seçeceğim. Bunu da küçük seçeceğim. Zaten hepsi doğal sayı. Peki A eksi B 7 ise bir kere sevgili arkadaşlarım bir kere A'yı burada minimum 7 seçebilirim. E niye? Çünkü B'ye 0 kalır. 0'da bir doğal sayıdır. 7'den 0'ı çıkarırsanız da zaten 7 kalacaktır. Demek ki A'yı burada 7 seçmem gerekiyor. B'yi de sevgili arkadaşlarım 0 seçmem gerekiyor. E burada bir sıkıntı yaratıyor mu? A'yı 7 seçtiğim zaman. E C'ye de 3 kalıyor o zaman. C'de kaçmış? 3'müş. A artı B artı C'nin en küçük değeri budur. Yani toplamı 10'dur sevgili arkadaşlarım. Hocam şurada siz... Dediniz ki A'yı direkt 7 seçtiniz. Ben burada A'yı 4, C'yi 0 seçmek istiyorum. Bu olamaz mı? Ben C'yi 0 yapmak istiyorum. Olur da yukarıda sen buraya 4 yazdığın zaman B'nin eksi 3 olması gerekir ki bu eksi 3 buradaki doğal sayı tanımına uymaz. Ona da dikkat etmek zorundasın. 13. örneğimiz toplamları 66 olan 3 farklı pozitif tam sayının en küçüğü en küçüğü en çok kaçtır diye sorulmuş Yani benim A, B ve C diye 3 tane doğal sayım var Ve bunlar birbirinden farklı Toplamları da neymiş? 66'ymiş Bize en küçüğü varsayalım ki bu en küçük olsun En küçüğü maksimum kaçtır? İşte bunun maksimum değeri soruluyor sevgili gençler Şimdi eğer ki 3 tane sayı varken Şuradaki sayınız da sevgili gençler eğer 3'ün katıysa ne hala? Hemen 66'yı 3'e bölersiniz Dersiniz ki bu 22'dir Bu da 22'dir Bu da 22'dir ve toplamları 66'dır eyvallah fakat Fakat Hem farklı demiş hem de zaten En küçüğünden bahsedebilmek için Bunların birbirinden farklı olmaları lazım Çünkü düşünsene Ortamda 3 tane arkadaş var üçü de 22 yaşında Bunların en küçüğü kim Küçük yoktur piyasada Büyük de yoktur ortanca dahi yoktur niye çünkü hepsi 22 zaten. Tamam? O halde ben şu küçük olsun diye bundan bir tane çıkaracağım. 21 diyeceğim. Bunu değiştirmeyeceğim. 22 yapacağım. O şuradan bir tane çaldığımı bu sefer buna ekleyeceğim. Yani ne yapacağım? 23 diyeceğim buna da. Bunların toplamları yine 66 gelecektir ve böylelikle sevgili arkadaşlarım bu sayılardan bu sayılardan en küçüğü bakın en küçüğü bu. En küçüğünün maksimum değerini bulmuş oluruz. En küçüğünün maksimum değerini bulmuş oluruz sevgili arkadaşlarım. Tamam. Şimdi geçelim bir diğer soruya. Yine buna benzer bir soru. Toplamları 58 olan A artı B artı C. Neymiş bu sefer? 58'miş gençler. 58'in 3'e bölünmediğini görüyoruz. Ama 58'i yine de 3'e bölün. 58'i 3'e böldünüz 19 defa var 57 çıkar 1 Şimdi bak ben bunu 19 Bunu 19 seçtim Bunu da 19 seçersem 57 yapar toplamları 19 19 19 57 Şurada bir tane fazladan kalmıştı ya Onu gidin en büyüğüne ekleyin 20 19 19 20 Şimdi en küçüğü en çok kaçtır diye sorulmuş ya. Şu an en küçüğünün kaç olduğunu bilemeyiz. Çünkü iki tane 19 var. O halde ne yapmamız lazım? Çok çıkması da gerekiyor. O zaman bunu bir tanecik küçültelim. Yani 18 diyelim. Buna eklemeyin. Buna eklerseniz 20. Bu da 20 olmak zorunda. Tamam. O zaman şöyle diyelim. Bu 18 iken bu 19 kalsın. En büyüğüne yine bir tane ekleyelim. Yani 21 diyelim. Ve böylelikle en küçüğü en küçüğü. Yine hangi değerini bulmuş oluruz sevgili arkadaşlarım? En küçüğünün maksimum değerini yine böylelikle bulmuş oluruz. Ve 15. son örneğimiz bunu da çözelim arkadaşlarım. Aşağıdaki tabloda bazı kişilerin isimleri ve yaşları verilmiştir. Burak x yaşında, Kadir y yaşında, Mustafa da z yaşında. Yaşları tam sayı olan, yaşları tam sayı olan Burak, Kadir ve Mustafa'nın yaşları toplamı 69'dur denilmiş. Buna göre bu üç arkadaşlar en küçük olan Kadir ki Kadir en küçükmüş bakın arkadaşlar. En küçük Kadirmiş diyor ki bize. En çok kaç yaşındadır şimdi? En küçüğü Kadir, sonra varsayalım ki Burak, sonra da Mustafa olsun ve bunların yaşlarının toplamının biz 69 olduğunu biliyoruz. Bunun bize minimum değeri soruluyor. 69'un 3'e bölündüğünü görüyorsun. Hemen ne yapmamız lazım? 3'e böldüm. 23, 23, 23 dedim. Ama ne lazım? Tabii ki en küçüğü lazım. En küçük dediğine göre de şunu biraz azaltıyorsun. 22, bu 23 olarak kalsın. Buna da o bir azalttığını şuradan bir azalttık ya. Şuna ekliyorsun bir tane. Ne yapıyor? 24 ve bunların da toplam 69 olduğuna göre. Artık şartlara uygun. Kadir'in yaşının maksimum değerini bulmuş oluyorsun. Kadir maksimum kaç yaşındaymış arkadaşlar? 22 yaşındaymış. Tabi bu soru tipleri şu şekilde de gelebilir. İşte bunların toplamları 69 iken. Ee, en büyüğünün en az değeri diye sorulabilir. Mesela burada bu soru için söylüyorum. Bu kişilerden en büyüğü Buraksa tamam mı? En büyüğü Buraksa veya burada Z için konuşalım. Mustafa ise Mustafa'nın yaşının ee, en küçük değeri sorulduğu takdirde ne yapacaksın? E zaten sen Kadir'in yaşının maksimum değerini bulduğuna göre Mustafa'nın da yaşının en küçük değerini bulmuş oluyorsun otomatikman. Yani sorular aynı şekilde çözülüyor. Bundan kaynaklı en büyüğü en az kaç yaşındadır gibi veya en büyüğü en az kaçtır gibi tarzda sorulara yer vermedim. Zaten aynı şekilde çözülüyor diye sevgili kardeşlerim. Tamam mı? Bakın arkadaşlar bu sayfadan sonra en büyük en küçük problemlerinin birinci hafta konu testini çözeceğiz Siz de hemen arkadaşlarım bu, test, bu dersin üzerine sıcak sıcak şöyle bu soruları çözün ben yaklaşık 1-2 saat sonra sizlere sevgili arkadaşlarım gün içerisinde bu testine çözümlerini göndereceğim ve yanlışlarınızı kontrol edebilirsiniz uzun çözdüğünüz sorular varsa bunların da kısa yollarını benden öğrenebilirsiniz aklınızda bulun evet gençler sonraki videomuzda yani test videosunda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.